Evet. Merhaba arkadaşlar. Bindorbin çamaşırlık hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, yeni bir çamaşırlık da salladık. Çamaşırlığımız e, raylı bir sistem. İplerimiz hareket edebiliyor. İstediğimiz yerde toplayabiliyoruz iplerimizi. Şu şekilde. Aralarını açabiliyoruz ipleri Aynı zamanda bu çamaşırlığımız e, mermere tutunum sağlanabiliyor. Bugüne kadar bir mermere tutunum sağlayabilecek bir sistem yoktu. E, bu sistem sayesinde tasarımımız sayesinde mermere tutunum sağlayacak. Şurasını da Pimapen Pimapen olarak düşündüğümüzde burada Pimapen'e bir tane vidayla şurada gördüğümüz bir tane ile bağlantı yapıyoruz. Artı olarak e, montajı çok basit. E, hem mermere bağlantı yapılabiliyor. Hem de e, kare küpeşteler var. Kare küpeştelere de bağlantı yapılabiliyor. Aynı zamanda yuvarlak aparatımız takıldığı zaman e, yuvarlak borulara da Borulara da bağlanabiliyor. Yani Ürün olarak aynı zamanda Daha önce olmayan bir özelliği daha var. Ee, ürünümüzün üzerinde e, Bu şikayeti çok işitmiştim ben. Yani evlerde kadınlar e, Ev hanımları Genelde üst katta oturanlardan e, Genelde bir şey sirkelediklerini e, Ya da bir kuş geçerken ee, kuşun e, çamaşırlarını kirlettiğini e, kuşun pistiyle çamaşırların kirlendiği çok duyduğum bir şeydi. Dolayısıyla biz böyle bir e, çamaşırlık üzerine bir özel bir sistem tasarladık. Bu sistem aynı zamanda sıkılabiliyor. Talep ettiğiniz zaman bu oynamasın diye sıkıştırma aparatları var. Açılıp çamaşırların üstü açılıyor. Şu şekilde göstereyim. mermerin üzerine toplanabiliyor. Çamaşırlarımız aynı zamanda şöyle onları da göstereyim. Şöyle çamaşırlık iplerimiz iplerimiz şekilde iplerimizi de e, talep halinde toplayabiliyoruz iplerimizi de. Dolayısıyla e, sistem olarak güzel bir sistem. Ee, gerçekten işe yarıyor. Bakınız şimdi ben şu şekilde topladım. Çamaşırlığın önü açıldı. Bakın. Hani pencerenizin veya balkonunuzun önü açılıyor. Talep ettiğinizde bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Şurada da göstereyim size. Tek tek açıyorsunuz. Bunları. Talep ettiğiniz aralıklarla. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çamaşırlarımızın kurumasını sağlayacak ve kirlenmesini önleyecek bir sistem tasarladık. Dolayısıyla e, ürünümüz, ürünümüzün ev hanımları açısından çok tutulacağını düşünüyoruz. Çünkü bir, bir sorunu soruna çözüm oluyor. Dolayısıyla bu gerçekten de büyük bir sorundu. E, apartmanlarda oturuyoruz. Apartmanlardaki üst kattakiler e, dikkat etmediği zaman e, alt kata attıkları herhangi bir cisim veya sıvı e, alt kattakilerin çamaşırlarını kirletebiliyordu. E, bu koruma e, naylonu sayesinde e, bu sorunu da aşmış oluyoruz. Ee, üzerindeki naylonun da özelliği var, ee, seralarda kullanılan, ultraviyole ışınları engelleyen bir naylon. Ee, dolayısıyla güzel bir sistem oldu. Ee, hayırlısı. WindorWin olarak bu sistemi sektöre tanıtıp pazarlamayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim.